Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusunun kenar ortay çizimi testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Soruya baktığımız zaman 90 derece var ve ağırlık merkezi verilmiş. E 90'dan varsa ağırlık merkezinde varsa aklımıza ne gelir muhteşem diyor. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin ağırlık merkezinden geçen ne olur kenar ortay olur. Ve hatta ağırlık merkezinden geçen kenar ortay oldu ya 90'dan çizilen kenar ortay oldu muhteşem de oldu burada. E, bir de burada ağırlık merkezini kullanalım. 4 burası 2 olur mu? Olur. E, burası 6 iken burası da 6 burası da 6. X de ne yapar o zaman? 6 altı artı 6'dan 12'ye eşit olur. Yani birinci sorumuz 12 oldu. Geldik 2'ye. Şimdi X deniliyor bizden. Ağırlık merkezi verilmiş. Ya kardeşim 26'da verilmiş. Şu ağırlık merkezine kadar gelmiş ya. Ya bunu uzatacağım ya bunu uzatacağım. Ağırlık merkezine kadar gelmiş. Ağırlık merkezinden geçmesini kullanacağım. 26 verildiği için. Tabi ki şunu uzatmak daha mantıklı. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E hocam burası 13-13 yaptı. Ve burası da 90 derece değil mi? Evet. 12-13 ne üçgeni? 5. E, 1-2 e oran var ağırlık merkezinden dolayı. Burası da kaç yapacaktır o zaman? 10 yapacaktır. Yani örnek 2'yi böylelikle 10 bulduk. Geldik örnek 3'e. 90 derece var ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezi. Garibim buraya kadar gelmiş. Ağırlık merkezini kullanacağız. E, ağırlık merkezinin devamı kenar ortaydır. E, 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem 3'lü. E, burada ne var kardeşim? Şöyle bakacak olursan. 2 ise burası nedir? 1'dir. E, burası üçgen. Burası da 3. Burası da 3 oldu. Ve büyük üçgenin şu hipotenüsü 6 oldu. 30 da verilmiş. 30 90 ise burası 60'tır. 90'ın e, karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3 yapar. Dolayısıyla örnek 3. 3 çıktı. Geldik örnek 4'e. Ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezini kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Ya A'dan geçireceğim ya B'den geçireceğim ya da C'den geçireceğim. Şimdi hangisi daha böyle işe yararsa onu yapacağım. Mesela A işe yarar mı? Yarar. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Bir de niye işe yarar? Şuradaki sayı olduğu için işe yarar. E tamamı 30. Hocam tamamı 30 ya. Burası da 15. Burası da 15 mi yapacak? Evet 15'e 15 yaptı. E hocam bu arada 15 15. Burası da 15 mi yapar? Evet. Sebep? Çünkü 90'dan çizilen kenar ortaya oluştu Muhteşem 3'lü E hocam bir de burada bir iki e oran vardı Kısa parçayı bulmak için ne yapıyorduk 3'e bölüyorduk 3'e böldüğün zaman 5 2 katı 10 olur burada E hocam bunun tamamı 15'ti 12'si buradaysa burası da 3 E burası da 90 derece olduğundan Pisagor 3, 5 Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden x'i 4 olarak buluruz Örnek 4 4 çıktı geldik örnek 5'e Ne var şimdi burada? Açı ortaylık var bir de 10 var Arkadaş şu ağırlık merkezindeki garibin buraya kadar gelmiş. E, devamını getireyim o zaman. Devamı ne olacak? Kenar ortay olacak. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı. E, açı ortayları da kullanalım. Hem açıortay ortay hem kenar ortay. Aklına ne geldi? İkisi kenar. Çünkü iki şart sağlandı. Hocam bu bir ikisi kenardır ve burası da yüksekliktir. E 8 bu arada burası da 4 değil mi? Evet. Şimdi şuraya bak bakayım burası kaç? 12 oldu. 5-12, 13 üçgeninden. Burası da 13, burası da 13. Bizden zaten AB uzunluğu isteniyor, AB uzunluğunu böylelikle 13 olarak buluruz. Geldik bir sonraki soruya yani örnek 6'ya. Şimdi ağırlık merkezi garibim buraya kadar gelmiş. E, devamını getir o zaman. Devamını olacaktır. Dörtgen 2 olacaktır ve 2 eşit parçaya bölecek Burası bölecek. Sonra AB ile AC'ye eşit vermiş. Şuradaki eşitliği ben kullanacağım. 30'u da kullanmam gerekiyor burada. Ee, bak bu sefer ağırlık merkezinin devamını getirmek bir işe yaradımı Yaramadı. Ya nasıl bir şeyler yapıyorsak silmesini de bileceğiz. Başka. O zaman ben burada ağırlık merkezin değil de şu ikiz kenarlığı kullanayım ilk etapta. İkiz kenar üçgende. a hocam ağırlık merkezi verilmiş. O zaman şu ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Tamam bu daha güzel oldu. Bak kenar ortay. E, kenarda çizilen kenar ortay hem açı ortaydır hem de yüksekliktir. Bak güzel bir şey çıktı. 90'ın karşısı 4 ise karşı karşısı 2'dir. Hocam 1'e 2 oran olduğundan dolayı 2 iken burası kaç yapar? 4 yapar. Zaten bizden BC kenarına ait kenar orta uzunluğu isteniliyor. Böylelikle cevap ne yaptı? 6 yaptı. Örnek 6, 6 çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar çiziminin kazanım testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.